Şimdi konumu şuraya açayım ben oy kullanmıyorum. Oy kullanma sebebimi de söyleyeyim. Oy kullanmak en büyük çiçeklerden birisi. Niye sorarsanız ağabey Allah'ın yasak ettiği her şeyi serbest kılınmışlar. Kerane işletiyorlar, pavyon işletiyorlar, Bar işletiyorlar, gazino, kumar. Bunlar Allah'ın bütün yasak ettiği şeylerdir. Biz meclislerde birbirlerine anavrat söven insanlar istemiyoruz. Biz meclislerde Allah'ın adaletini, Allah'ın kanunu, Allah'ın sohbetini eden insanlar istiyoruz abi. Yani öyle bir yere gidiyor ki abi sistem artık yani bizim ülke böyle bataklık bir ülkesi. Müslümanlığı geçti mi? Yani Müslüman değiller zaten de. Değiliz de daha doğrusu öyle anlatayım yani ben de emin değilim. Yani şu yaşıma geldim ben de tam emin değilim ki Müslümanım da Müslüman değil. Ben ben bugüne kadar Müslüman olarak değil de müşrik olarak yaşamıştım abi. Ama tevhid'i yani bildikten sonra yani tevhid'i tanıdıktan sonra gerçek Müslümanları bildim. Allah'ın kanunlarını bildim. Allah'ın yasasını bildim. Ha şu an ben konuşuyorum içeride atabilirler sorun değil. Yani içeride de girebilirim hiç önemli değil. Allah'a yani korkumuz Allah'tan olmalı. Şimdi şöyle diyeyim. Şimdiki bu sistemde firavun'dan hiçbir farkı yok. Firavun ne dedi? Bu dünyada dedi ilah benim dedi. Bu da aynı. Bu davetir. Bu yani benim kanunlarım geçer. Ben namaz hocanın namaz kılmıyorum hiç can sen. Niye kılmıyorum abim? Allah'ın Kur'an'da yazan get Çiçekleri söylemiyor. Çiçek haftasında, böcek haftasında devletimiz tamam. Allah'ın sen kanunlarını öğreteceksin. Allah'ın adaletini, Allah'ın yaratmış olduğu şu Kur'an'da ne yazıyor? Yani böyle ne yazdıklarını böyle bilmeyen insanlar dilesen hocasın. ilim sahibisin. En büyük şirklerden birisini yapanlardır hocalar. Yani onlar da biliyor. Onlar da. Hiç, bir taavudu. Hiçbir tağudun üstüne basıp da yemin edilmez. Darın önüne basıp da yemin edilmez. Şimdi adam çıkıyor Atatürk'ün üstüne yemin ediyor. Tövbe aşağı estağfurullah. Yani mecliste mesela Atatürk ilke ve bağlı kalmaya yemin edilmesini bir şirk olarak mı görüyorsunuz? Direkt şirktir abi. Allah'ın kanunlarına göre şirktir direkt. Yani mesela şu anki sistem yani şu anki rejim mesela şirk rejimi mi? Şirk rejiminden de beter. Şirk rejimi yani kafirleşebiliyorlar abi artık. Şirki de geçtim. Şimdi kafir müşriklerden daha iyidir abi benim gözümde. Şimdi kafir Arapçalara inanmayan demektir. İnanmıyor Allah a. Yani inanmıyor. Müşrik şimdi Allah'ı bilip de Allah'ın sen kanunlarını biliyorsun. Allah'ın yaratmış olduğu Kur'an'ı biliyorsun. Açıp okumuyorsun. Yani namazı biliyorsun. Niyazı biliyorsun. Allah'ın vasıflarını yere, yerine getirmiyorsun. Yani sen ondan daha kötüsün. Sen Allah'ı bildiğin halde Allah'ın Adaletini bildiğin halde, cenneti, cehennemi tam bildiğin halde sen yerine getirmiyorsun. O daha benim gözümde yani kafirden daha kötüdür yani müşrik şimdiki. Bir oy kullanmaya şirk dediniz. Bunun sebebi ne mesela? Abi oy kullanmak e, en büyük şirklerden birisi de oy kullanmaktır zaten. Allah'ın yani yasak diye bütün her şeyi serbest kılan bir ülkedeyiz. Biz de ne yapıyoruz? Destek veriyoruz. En büyük yani şirkliği biz yapıyoruz. Yani oy kullanan bir insan mesela o fiiliyle ne yapmış oluyor yani? Şirke girmiş oluyor yani Allah'a karşı gelmiş oluyor direkt. Yani yani hüküm Allah'tan başkasına mı yani. vermiş oluyor? Aynen hükmü Allah'tan başka yani şimdi hani diyorlar ya bu dünyada ilah benim bu dünyada bunlar diyorlar bu dünyada ilah benim diyor benim kanunlarım geç. Allah'ın kanunları verken yasa üstüne yasa çıkartırlar kafirin tek kendisidir diyor yani yasa üstüne yasa çıkartmışlar abi biz de ne yapıyoruz destek veriyoruz o yasaya anayasaya destek veriyoruz yani anladın mı abi? o yüzden ben doğru bilmiyorum yani bizim ülkemiz yani şeriat ülkesi olması lazım yani bayanlarımız geçtiği zaman böyle affedersin böyle biz abi yolda yürüdüğümüz zaman bir sürü günaha giriyoruz niye günah giriyoruz çünkü Allah'ın şeriatını edemediğimizden dolayı biz de günah giriyoruz. Göz günahından giriyoruz. Affedersin nefsimiz kaçıyor. Yani her kötü ola başvuruyoruz. Yani görüyoruz bunları. Bugün bu sistemin biraz da ırkçılık bir sorunu var. Mesela siz Türk müsünüz, Kürt müsünüz? Evet. Yani bugün mesela Nemrut Türkümü savunan insanlar var ve Nemrut Türkümün üzerinde ya da Türkçülüğün üzerinden birlik olabileceğini düşünen insanlar var. Bir Kürt olarak ben bunu size sorayım. Gerçekten Türkçülük üzerinde mi bu topluluk birleşir yoksa İslam üzerinde mi bu topluluk birleşir? Türkçülük, Türkçülük yani hepsi hikaye. Kürt yani Kürt dediğin Müslüman olmak önemli. Kürt mü Türk hiç benim yok şeymiş, yok buymuş, lazım çerkemiz hiç önemli değil. Benim görüş açım böyle Kürde Türkiye değil. Benim görüş açım Allah'ın kanununa kim hareket ediyor, Allah'ın kanununda kim cihat ediyor, kim yani vasfını yerine getiriyor o benim için önemlidir. Peki bugün ne mutlu Türk'üm diyene sözüne karşı ne düşünüyorsunuz bir Kürt olarak? Mutlu, Türk'üm diye yerine değil de ne mutlu ki Müslümanım demeyi daha tercih ederdim. Onlar ırkçılık yaptığı için rahatsız Kendim ırkçı görüş açımdan dolayı değil yani. Abi şimdi çünkü yani çok... Bu sizi ayrıştırıyor mu? Ayrı, yani Abi beni yani benim değil benim bakış açımı onlar bizi ayrıştırıyor. Ben, benim gözümden ben yani herkesi bir tutuyorum da onlar benim gözümden yani onların kendi gözlerinden bizi ayrılmaya çalışan bir sistemi yerine getirmişler. Tamam abi ne mutlu Türk'üm yani. sorun değil mi? Türk, Kürt, Laççayı şey, fark etme Önemli olan yani karşındaki insan Kürt'ü de düşünmesi lazım, Lazı'da düşünmesi lazım, Çerkezi'de yani bunu derken bunu düşünmesi lazım. Oy kullanılırken beraber kullanıyorsak veyahut da her şeyi beraber yapıyorsak, yönetiyorsak bu ülkede her şey eşit olmalı abi. Şimdi bize... Yani ilahilik diyorsunuz ki bütün dinlere eşit olmasıyla beraber bütün da eşit olsun ve Türkçüle Kürtçüle Lazlı hepsine eşit olsun ve böyle kavramlarla insanları renci etmesin. Aynen öyle abi. Peki Aynen. Türkçülük mü insanları bugün birleştirebilir, İslam mı birleştirebilir? Tabii ki de İslam birleştirir. Ne mutlu Kürd'üm diyenlerden rahatsız abi, mısınız? Tabii rahatsızım. Abi ne mutlu Müslüman. En büyük isteğim yani ne mutlu Müslümanım demek. Ne mutlu İslam devletindeyiz, Allah'ın adaleti. Yani Kürd'e Türk olmaması lazım, Müslüman olması lazım. Kafiriyle Müslüman'a ayrıştırmamız lazım. Çünkü Kürd'ü değil abi. Yani öyle bir şey değiliz ki artık şimdi nasıl olmuştu? Kürd'e ayrıştırıyorlar. Kafiri değil abi. Yani <gülüyor> elin yavru gesin. Daha yani daha sadık, daha böyle şey, ilimli, daha bakış açımız geniş. Şu affedersin söyleme sahip elin Yahudisine, elin yani Hristiyanına daha sağdığız yani abi. Onların sisteminin altında yaşıyoruz abi. Yani Müslümanın sistemi değil. Bırak geçtim Türkiye'de, Türkiye'nin sistemi de değil bu. Kafir bir sisteminin altında yaşıyoruz. Yani bu kadar abi. Çok teşekkürler. <gülüyor>